Evet, verilen ifadeyi pozitif üslerin çarpımı olarak yazınız. Ardından x eşittir 2 durumundaki sonucu bulunuz, süper. Bize x üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 2 çarpı x kare ifadesi verilmiş. Burada hatırlamanız gereken şey şu, eğer bir sayının üssü negatif ise bu şuna eşittir. 1 bölü o sayı, ama bu arada aynı üssün değerinin pozitifi. Evet pek iyi anlatamadım galiba ama hemen örnek verelim evet. x üzeri eksi a ise bu şuna eşittir 1 bölü x üzeri a. Evet umarım şimdi açıklık kazanmıştır. Evet şimdi bu bilgimizi kullanarak ifadeyi buraya yerleştiriyoruz. x üzeri eksi 3 ifadesine 1 bölü x üzeri 3 olarak, x küp olarak yazabiliriz, değil mi? 1 bölü x küp olarak yazabiliriz. Ardından, 5 üzeri x'i 2 ifadesinde 1 bölü 5 kare olarak yazabiliriz. Evet, 5 üzeri 2. Ve son olarak elimizde de x kare var. Şimdi bunları çarparız. Payda ne var? Payda 1 çarpı 1 çarpı x kare var. Bu da x kare eder zaten. Paydada ise x küp çarpı 5'in karesi var. Evet, 5'in karesi zaten 25 eder. Burada gizli bir de 1 var. x kare bölü 1 ile aynı şeydir. Pi'de de 25 çarpı x küp var. Bu 25 çarpı x küp evet. 25 x küp oldu. Bunu daha da sadeleştirebiliriz. Çünkü pay pi ve payda x kare ile bölünüyor. x kare bölü x kare eşittir 1. x küp bölü x kare, bu da eşittir x. Diğer üslü özelliklerini de kullanabilirsiniz. x kare bölü x küp eşittir x üzeri 2 eksi 3'ten x üzeri eksi 1. Ama biliyoruz ki, x üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü x. Evet, eğer doğru çözüyorsanız, doğru yoldan gidiyorsanız hep aynı sonucu alacaksınız. Sadeleştirdiğiniz zaman, 1 bölü 25 x elde ediyormuşuz. Şimdi denklemi x eşittir 2'ye göre çözmemiz isteniyor. Evet, eğer x 2 ise 1 bölü 25 çarpı 2, bu da 1 bölü 50 oluyor ve bitti. İfadeyi pozitif üslü sayılarıyla yeniden yazdık, İşte burada tüm üslüleri pozitif yaptık ve çözdük ve sonucumuz 1 bölü 50 çıktı.